Sonuç şu, bir karıştırma tankı, bir sıvı karıştırma kazanı. Sistem gayet basit. Sistemde 3 ödet motoru var. Bunlardan bir tanesi kazana sıvıyı basan kompo motoru M1. Diğeri kazandıcı sıvıyı karıştıran M2 mikser motoru. Diğeri ise kazanı boşaltan M3 kompo motoru. Start butonumuz kalıcı bir buton. Sırab butonuna bastığımız anda sistem çalışmaya başlıyor. Ve sorguladığı ilk şey sıvının nerede olduğu. Eğer sıvı lense bir at siriyesinin sensörünün altına düşmüşse yani sıvı Ls1 sıvıyı görmüyorsa devreye ilgilen motorun emgir kazanı dolduran pompo motorudur. Pompo motorun devreye girdikten sonra sıvı yükselişi devam edecek Ls1 ve ardından ls 2 sıvıyı görecek. Ve Ls2 de sıvıyı gördükten sonra artık kazanı doldurur ve emgir pompo devre dışı kalabilir. Sıvı Ls2'ye geldiği zaman Ls2'ye geldiği zaman emin ki ee, mikser motorun karıştırma işlemine başlayacak ve sıvının LS2'ye gelmesiyle birlikte M2 motorun 30 dakika boyunca kazan içerisindeki sıvıyı karıştıracak. 30 dakika sonunda M2 motorunun sıvıyı 30 dakika karıştırmasının sonunda artık içerideki yapılan mayalanma neyse işlem, kimyasal işlem neyse bitmiş sayılacak ve M3 kompa motorun kaza boşaltmaya başlayacak. E3 pompa motorunun kazarı boşatmasıyla birlikte sıvı önce LS2 sensörün altına düşecek yani LS2 sensörü artık sıvı görmeyecek Ama E3 pompa motorunun çalışması sürece nereye kadar E3 pompa motorunun çalışması sürece? LS2 sıvı LS2 sıvı e, alt seviye anahtarı alt seviye sensörün altına düşene kadar. Artık LS1 e, kazandaki sıvıyı görmüyorsa eğer görmediği anda E3 pompa motorunun devre dışı kalacak Peki? E, sıvı, LS2'ye geldiğinde devreye giren mikser motorum var, M2, bu ne zaman duracak? Mikser motoru 30 dakika çalışacak, evet sıvı boşalmaya başlayacak. Çalışmasını hala sızlıyor olacak, ne zamana kadar çalışacak? Sıvı, LS1'in altına düştüğünde, artık LS1 sensörü, sıvıyı görmediği zaman da M2 motoru duracak. Burada sistemin tekrar başa dönmesi isteniyor. Kalıcı tip, motor, start motoru kullandığımız için, böyle başlattık, o motoru kullandığımızda, evet Leslie sıvı seviye en alta düştüğünde tekrar M1 motoru devreye girer, pompa motoru sıvı basıncını tekrar devam edecek. Tamam. ve bundan sonra kısa sonra yine aynı periyotta sürecek. Şimdi soru bu sistem bu gayet basit, çok fazla karışık, kompleks olmayan bir şey. Bunu içinizde çözecek var mı? Sorana aynesin, Gel Geliniz. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle eski start butonunun kalıcı tip olacağını söyledik. Kalıcı tip bir start butonunu kullanacağız, umarım eski. Ardından bize soruda bir şart koşulmuş. Lsb alt seviye sensörün altında ise dediği için buraya öncelikle bir alt seviye sensörün kapalısını koyacağım çünkü kontrol etmem gerekiyor. Su seviyesin nerede olduğunu, sıvı seviyesin nerede olduğunu kontrol etmem gerekiyor. Ardından sonun devamında ileride e, LS2'ye geldiğinde M1 motorunu durduracağım için tekrar e, LS2 üst seviye sensörünün kapalısını kullanacağım. E, ve ardından M1 dolum motorumuzu buraya yerleştireceğiz. Şu anda Orada niye kapalıları kullandık, normalde kapalıları kullandık? E, normalde kapalı bir kulağımızın, LS1'in e, sebebi dediğim gibi LSE bir alt seviye sensörünün e, ağzından ise dediği için evet. yani sıvıyı görmüyorsa ikisi de evet. kapansın i̇kisi sıvıyı gördüğü anda açılacaklar evet yani e, sıvı seviyesi aşağıda ise burası kapalı olacak e, bu da kapalı doğal olarak Buna da basmıyor ikisine de basmıyorsa emlik çalışma e, doldurma motorumuz buradan kazanı doldurmaya e, başlayacak tamam evet. yani güzel e, ardından burada herhangi bir SES e, yapmadık e, ama şöyle Mühürleme yapmamız gerekiyor. Burada devamlı çalışmasını sağlayacağız çünkü buradan en düşük motorumuzda o mühürlediğin hangisi alt seviye değil mi? Alt sensörü mü? Sıvı basgın sıvıyı basmaya başladında evet. e çünkü sıvı buradan basmaya başladığında bunu çarpacak ve ee, buraya aç, açma yapacak. Eğer bunu kaldırsaydık neyse bir alt seviye sensörüne çarpacak ve sadece sıvı seviyesi şu böyle kalacaktı. Bu mühürleme yaptık çünkü sınırının NS2'ye kadar devam etmesi gerekiyordu. Güzel. Ee, ardından m motorumuz şu anda kazanımızı doldurmaya başladı. Öncelikle NS1'e bastı, ardından ns 2 seviye sensörüne bastı ve M1 motorumu durdurdum. NS2 örnek kontağını açtı, açtı ve evet, m enerjisi evet. kesildi mühürleme ile kesti. Aynen öyle. Ve M1 motorum durmuş oldu. Şimdi karıştırma motorumu çalıştırmam gerekiyor. Yine buraya bir kalıcı tip Aynı şekilde eski eski butonum zaten var. Onu yine bu şekilde buraya koyuyorum ve buraya bir e, LS2 koyacağım. Eski neyi başlatma şey mi lan? Eski start butonumuz. Şöyle şöyle start yazalım. Tamam. Kalıcı tip bir start butonu bu. E, buraya dediğim gibi LS2 e, üst seviye sensörünün e, bir açığını koyuyorum. Arkasından buraya M2 motoru yerleştiriyorum. Size Değil mi? Yani, Soluda e, LS2 üst seviye sensörüne yani çarptı M1 motorum, e, doldurmayı bıraktı M2 motoru karıştırmaya başladı evet. ee, şurada şu kısımda bu iki networkte e, o, e, geldiğimiz nokta bu e, yalnız bana e, şöyle bir şey söylüyor 30 dakika yani M2 motorumuzun çalışma süresi 30 dakika olacağını söylemiş o yüzden ben buraya e, bir tane de ton e, zaman ölesi ee, zaman bölgesi koyacağım. Ee, burada 30 dakika demiş ama ben burada X diyorum. Ee, i̇stemilen zaman artık e, ne olacaksa onu e, kendinizle belirleyebilirsiniz. Ee, tekrar buraya ayarlı. Stop butonunu koydum. s Bu da yine aynı şekilde kalıcı tip bir... E, Oradaki butonu. koymuş olduğun ton zaman bölgesinin T38 mesela o? T37. T37. O ne yapacak, niye durduracak o? Bu M2 motorunu durduracak ve M3, pardon M3 motorunu çalıştırmaya gereken yani sistem. Tamam. E, l s zaten çarptığında e, bu duracak. E, şimdi M3 motoruna müdahale etmemiz gerekiyor. M3 motoruna müdahale ete de E30 indiği dediğim gibi çalıştırmamız gerekiyor M3'ü. E, burada da X zamanında, yani burada 30 dakika vermiş yani durumumuz, 30 dakika boyunca karıştırmasını ve M3 motorun daha, daha sonra M2 motorundur, M3 motorunun boşalttığı sağlaması gerekiyor. Burada T37'nin açık kompağını kullanıyorum. Arkasından l s kapalı, normalde kapalısını kullanacağım. L-S1'nin üst seviye alt seviye yani. Alt seviye sensörümüzün kapalısını kullanın çünkü sonun devamında şunu söylüyor bize. l 2 üst seviye sensörünün altına düştüğünde karıştırma motorumuz LSB'nin altına düştüğünde ise M3 motorumuz duracak. Bu nedenle buraya LSB alt seviye sensörünün e, kapalısını koyuyorum. Seviye e, bu şekilde geldiği zaman aşağı indiği zaman buraya basmayı bıraktığı zaman burası arşim yapacak ve e, M3 motoru çalışmayı durduracak. E, sisteme şöyle bir daha bakacak olursak kısaca cim e, ne yaptı? Bir daha mi, mi istersen orayı bir aç evet, bir daha alalım en baştan S2 start motoruna bastık e, ls 1 alt seviye sensörünün altında hissedildik Kontrolümüzü yaptık e, Şu anda ls 1 alt seviye sensörüne basmıyor Basmık için kapalı e, ls 2 seviye sensörüne zaten basmıyor M1 e, motorumuzu doldurduk e, Çalıştırdık M1 e, doldurum motorumuzu çalıştırdık ve e, Suyun sıvının içerisinde, içerisindeki sığının içerisindeki sığıyı doldurmaya başladık Burada bu e, LS1'e bastığı için açma yaptı. E, M1 zaten buradan kendini yürülemişti. Şu anda M1 motorumuz tankımızı dolduruyor. Ardından e, LS1'e zaten basmıştık. LS2'ye basacak. LS2'ye bastığında e, M2 motorumuzu durduracak, e, çalıştıracak demiştik. M1'i durduracağız. Burada e, M1'in önüne zaten önlemimizi aldık. M2'nin önüne de LS2'nin açığını koyduk. LS2 üst seviye sensörü dokunduğu zaman sıvı. En iki motorunu çalıştırdı. Şu anda tankımız içerideki sirkülasyonu sağlıyor ve içerideki sıvıyı karıştırıyor. Tabii burada bize bir zaman vermiş. 30 dakika demiş. 30 dakika boyunca çalıştıracağız. İçeriği karıştırmamız gerekiyor sıvı. Onu da şu şekilde müdahale ediyoruz. Demiş motorumuza zaman önemizi ton zaman bölümümüzü T35 ton zaman bölümümüzü Açık kontağını, M3 30 dakika sonra T37 orduk kontağını kapadı, kapadı, evet. kapadı şu an sonra e, M3 çalıştı, ne zamana kadar çalışacak? M3 sıra aşağıya düşene kadar, sıra. LSD? LSD'nin altına düşene kadar. Oraya niye koydun? Normalde açılım koyuyorsun, açık normalde koyarım. kapalısın. Normalde kapalısını koyacağım, çünkü e, şu anda basmaya devam ediyor. Şu anda basıyor, normalde kapalı. Tamam. Eee aşağı indi LS1'den basmayı bıraktığı zaman açacak. Açmayaaptığında da M3 enerji gitmediği için M3 buraya LS1. Ne şimdi? Oraya LS1'i normalde açını koyuyorsun. LS1'in normalde açını koyuyorsun. Şu anda içeride sıvı var mı? Var. İçeride sıvı olduğu için orada kapanıyor. Tamam mı? Kapandığı için M3 çalışıyor. Sıvı düştü mü aşağıya? Evet. Düştüğü zaman orada normalde açık haline gelecek. Normalde açık haline geldiği zaman eski konumuna geri geldiğinde M3 şu Orayı normalde açık koyalım. Orayı ee, yanlış anlamadım. Tamam. Normalde açık. Normalde açık. Normalde açık. LSM'nin alt seviye sensörümüzün tamam. normalde açığını M3 motorumuzun önüne koyduk. Tamam. Diye. Şimdi sıra. sıvı ee, düşmeye başladı. Tamam mı? sıvı düşmeye başladığı zaman sıvı düşmeye başladığı zaman oradaki e, LS2 sıvıyı görüp kapanmıştı sıvı LS2'nin altına düştü zaman oraya yatacak M2 duracak evet. M2 durduğu zaman başka ne olacak Bak şimdi in aşağı satıra T30'ye diğer adı kalacak, alacak M3'ü e, M3 çalıştıracak şimdi o M2 motorunu LS1'e kadar çalıştıralım LS1'e kadar çalıştırabilmemiz için M2 motorunu Büyülemek. ne yapmamız lazım LS2 M2 ile mühürlemeyi biraz daha bu taraftan avaraya bir şey, kontak daha sokacağım yok yok bu e, sol tarafındaki mühürlemeyi hı hı tamam tamam o reny mühürledik m2 ile mühürledik şimdi sıvı ls2'nin altına düşse de motor çalışacak sıvı ne zaman şey? motor ne zaman duracak? sıvı ls 2nin altına tamam, düştüğünde başladım. o zaman o reny'nin bir de açığını seni koyacaksın bu tarafa evet. tamam ne oldu şimdi sıvı lsv'nin altına düştüğü zaman da olduracak. Şimdi gelelim T37'de bir sıkıntı var mı aşağı satırda? Yukarıda T37 e, değerden çıkmadığı için, T37 ne zaman değerden çıkacak? Tamam. Ta sıvı aşağı düştüğünde. Evet. E, sıvı aşağı düştüğünde zaten çıkmasında da benim için bir sıkıntı yok. Tamam belki derler toplarız biraz daha farklı çözebiliyoruz ama bu çözüm çalışıyor. Tamam sağ. soğan? Sorusu olan var mı? Tamam sağ teşekkür ettik.